...şanlımsız ve atımlarınız gibi olsun diye adınızı bana veren atam Osman Bey saraydadır. Osman Bey sarayda mı? Ama çabası beni rahatsız etti. Belli ki kendini senden üstün görür. Sizden evvel de öldürücü darbeyi vuracağız. Ya! Kandan alacağınız tek şey... ...künesici yolda olacak. Ma Yarın akıbeti olduysa, sizinki dayan olacak. Vali Sultan tiz çöktürecek... Ya. Bana hançeri çekmenden çok mahkum hatunu seni öldürdüğün mahkum hatunu senin yanına çıkacaktır. Cebine bağışlayacağım sana. Tek bir şartla. Oğlum Aladdin, hakikat ortaya çıkana kadar benim misafirim olacak.